Merhaba arkadaşlar, kayıtsızlık eğrilerimi buna benzer şekillerde çiziyordum Bu dikey eksen bir malı temsil ediyor Evet bu A malının miktarı olsun, bu da B malının miktarı olsun Böyle kayıtsızlık eğrileri çiziyordum, buna benzer bir şey Bu bir kayıtsızlık eğrisi Bir başka kayıtsızlık eğrisi de buna benzeyebilir İki normal mal için oluşabilecek bir kayıtsızlık eğrisi bunun gibi oluyor, diyeceğiz Buraya yazalım. Bunlar normal mallar Normal malların kayıtsızlık eğrilerinin bu şekilde olmasının sebebi Malların birleşiminin hesaplanmasında bize kolaylık sağlamasıdır Çünkü eğer elimde bir maldan çok miktarda varsa yani elimde tam bu noktada A malından çok miktarda bulunmakta Ve çok çok çok az bir miktarda da B malım var Şimdi bir birim daha B malı alabilmem için Çok miktarda A malı satmaya razı olmalıyım Eğer Birden elimde birçok B malı ve az miktarda A malı oluşmuşsa Bu sefer Çok az miktarda A malı satarak bir birim daha B malına sahip olabilirim. Burada bir çeşit yaya benzeyen bir şekilde eğrimizin olmasının sebebi de budur ya da matematiksel olarak düşündüğümüzde bir hipervolüm parçasına benzetebiliriz bunu. Eğer normal malların ticareti söz konusuysa kayıtsızlık eğrilerimiz bunlara benzeyecektir. Kayıtsızlık eğrileri bir çeşit eğrilmiş çizgi şeklinde olacak ve Marjinal ikame oranı sürekli değişken olacaktır. Şimdi farklı yapıdaki malları düşünelim. Buraya 5 liralık banknot miktarı diyelim. Buraya da 10 liralık banknot miktarı diyelim. 10 liralık banknotlar. Şimdi mallarımız lira banknotlar. Diyelim ki tam bu nokta 10 adet 5 lirayı ifade etsin. Bu da 50 liraya denk gelir. Bununla 5 adet 10 liralık banknot arasında bir kayıtsızlık var. Bu 5 birim 10 liralık banknot tam burada kayıtsızlık söz konusu. Çünkü bu her 10 lira için 2-5 liralık banknot vermem anlamına gelecektir. Bu durumda kayıtsızlık eğrim bu şekilde doğrusal olacaktır. Miktarı ne olursa olsun, her ekstra 10 liralık banknot almak isteyip 2 adet 5 lira vermek zorunda olmam gayet mantıklı geliyor Çünkü 2 adet 5 liralık banknot, 1 adet 10 liralık banknota tamamen eşdeğer Şimdi daha farklı uç bir örnek deneyelim Burası bonibonların miktarını göstersin, kırmızı bonibonların Kırmızıyla çizsem daha iyi olur ama yapamayacağım herhalde. Evet, bu da mavi bonibonların miktarı olsun. Aslında ben bonibonların kırmızı ya da mavi olmalarını umursamam ama bazı insanlar bu şekilde düşünmüyor. Evet, kırmızı bonibonlar ve mavi bonibonlar. 10 adet kırmızı bonibona sahip olmak, 10 adet mavi bonibon sahibi olmaya tamamen eşdeğerdir. Yani birebir takasa girebilirim Aynı toplam faydayı bu şekilde elde edebilirim Bu durumda bonibonlarımın ne renk olduğuyla ilgilenmediğimi varsayarsak Onları takas etmek konusunda tamamen kayıtsız kalırım Bu mükemmel ikame durumudur Yani mükemmel ikame mallar Sonuçta her zaman daha fazla bonibon sahibi olmak beni mutlu edecektir Diğer bir kayıtsızlık eğrisi de bu şekilde olabilir ancak her zaman negatif eğimli olacaktır. Her zaman bir mavi bonibon almak için bir kırmızı bonibon veriyorsam kayıtsız kalırım. Benzer şekilde burada da 5 liralık banknotlarla 10 liralık banknotlar arasında bunun gibi başka bir kayıtsızlık eğrisi olabilir. Ama eğim daima aynı kalacaktır. Şimdi bahsedeceğimiz son bir durum var Mükemmel tamamlayıcılar durumu diyoruz buna Bu mallar bir diğer mal olmadan tek başına kullanamayacağınızı ifade eden mallardır Diğeri olmadan pek işe yaramayan mallar Yazalım bunu Mükemmel tamamlayıcılar Diyelim ki bu Sağ ayak için üretilen ayakkabıların miktarı ve Burası da sol için üretilenlerin miktarı Eğer tek bir çift ayakkabıdan bahsediyorsak Elinizde her ikisinden de bir adet olması gerekir Daha fazla sol ayak için üretilmiş ayakkabı ilginizi çekebilir mi? Tabi ki hayır, işte bu mükemmel tamamlayıcılıktır Daha fazla sol ayakkabı sahibi olmanız hayatınızda bir değişiklik yaratmayacak Yani aynı toplam faydaya sahip olursunuz Hatta olumsuz etkisi bile olabilir, çünkü onları depolamanız gerekir Buna rağmen ayakkabınızın sol teki zarar görüp paralanmadığı sürece bu yedek sol tekler size bir fayda sağlamayacaktır Yani aynı toplam fayda söz konusudur Bu durumda birisi size kaç tane ekstra sol ayakkabı verirse versin kayıtsız kalacaksınız çünkü toplam faydanızda bir değişim olmayacak bu durum aynı şekilde size sunulacak olan ekstra sağ ayakkabılar için de geçerlidir. Eğer 2 adet sağ ayakkabı da ve 2 adet sol ayakkabı sahibi olursanız bu sizi mutlu edebilir çünkü artık 2 çift ayakkabınız bulunur. Bu da başka bir kayıtsızlık eğrisini oluşturur. Aynı şekilde 2 adet sağ ayakkabınız varken 2'den çok daha fazla sol ayakkabınız olması sizin için bir anlam ifade etmeyecektir. Ya da 2 adet sol ayakkabınız varken 2'den daha fazla sağ ayakkabınız olmasını umursamayacaksınız. Yeşil kayıtsızlık eğrisi, beyaz kayıtsızlık eğrisine nazaran daha tercih edilebilirdi. Fakat 2 sağ ayakkabınız varken 3 sol ayakkabınızın olması size bir fayda sağlamaz. Sonuç olarak bu bir mükemmel tamamlayıcı kayıtsızlık eğrisidir. Bu bir mükemmel ikame kayıtsızlık eğrisidir. Ve bu da normal mallar kayıtsızlık eğrisidir.